Hocam nasılsın? Oh çok şükür. Mustafa'm içiyoruz kahvemizi, daha ne olsun? Normalde videolara açılış konuşmalarıyla beraber giriyoruz, konuşuyoruz bilmem ne Can Cana'nın genel formatında böyle belirledik ama birazcık... Daha doğrusu, gibi... açamıyoruz pek ben sana söyleyeyim. <gülüyor> ben ben romansımız <gülüyor> hiç iyi değil yani açılış konusunda. <gülüyor> o benim beceriksizliğimden kaynaklı. Bıraksam... <gülüyor> ben de şimdi sürekli bir merhabalar, hoş geldiniz falan. Hiç böyle TRT spikeri modumuz yok yani. Aslında böyle şey en güzel oluyor. Konuşurken kameraya basıyorlar ya bazen. O ee, en güzeli bence. Do doğalı çünkü normalde de aslında bunun muhabbetini yapıyoruz. Ki bu Bugün tam olarak onu yapmak istiyorum. Bir arge tamam. konu var elimde. Üzerine düşünmek istediğim ya da bu konuda Hadi nasıl mi? düşüneceğimizi belirleyelim dediğim. Ben zaman yaptığımızda çok hayırlı bir şey olmamıştı ama. <gülüyor> Hangisini kastediyor acaba? Çok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey fark ediyorum. Bilimle alakalı bir şeyin bilim sınırları içerisinde konuşulduğu dönemde bilimin kategorize edildiği sistemi hala aynı kategorizasyonla kullanıyormuşuz gibi görünüyor. Halbuki sahadaki ürettiğimiz çözümler, sorgulamalar, uygulamada karşımıza çıkan problem havuzu artık birebir o bilimin bilimsel anlamda belirlenmiş kategorinin tekil bir atardamarından gelmiyor da Çoğunlukla bazı bilimsel bakış açıların birbirleriyle kombin çalışmasıyla oluşuyormuş gibi görünüyor. Hı hı. Yeni sorgular ama biliyorsun dil düşünceyi belirliyor aynı zamanda. Bunu sıkıştırdığını fark ediyorum. Yani sahada bazı sorduğumuz soruların cevabı için... Bilimin tekrar yeni kategorizasyonla tanımlanması gerekiyormuş gibi yani bir ön iddiam var. Şey mi? Çok disiplinli çalışma yerine disiplinlerin birleşip yeni bir şey çıkarması. Yeni bir şey, bir şey. Yeniden sorgulaması. Yani disiplinlerin yan yana durarak ama kimyasal olarak karışarak, fiziksel olarak bir multidisiplinerlikten bahsetmiyorum. Kimyasal olarak birbirlerine karışarak yeniden sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu senin kitabın üzerinden örnek vereyim, ifa üzerinden örnek vereyim. İfa'yı, ifa'yı bir teori olarak çıkarttın. İfa'nın geriye dönük teorisini sorgulasak, bilimsel anlamda bir havuza getiriyor olsak, biyososyoloji diye bir şeye bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Tam biyo, psikoso, antropot, hepsi var içinde. Gibi. Ama hani ana atardamarından bağlarsak biyososyoloji, biyopsikoloji falan gibi bir yere bağlanması ya da bir biçime bağlanması gerekiyor. Şimdi buradan geriye dönük bu sorguyu yakaladığımızda burayı pauslayıp buradan baksak. Bilimleri tekrar yeni sorular sorabilmek için bir araya getirsek. Dü, dünyanın derdi. Evet tekrar yeni sorular üretebilmek için, nitelikli sorular üretebilmek için bir araya getirsek. E, aşağıda uygulama alanlarında sıkışan e, birçok insanın hayatını çok kolaylaştıracağını zannediyorum. Azıcık iddialı sonuçlarının da olacağını zannediyorum. Ve mecburuz bunu yapmaya yani dünya olarak. Evet ve birine çılgınca çünkü burası bir seçkinler kulübü arenası. Burada bir şey söylüyor olmak biraz cesaret istiyor. O yüzden topu sana en baştan da atıyor Bak bu konuda arge yapıyorum falan diye. Topu sana yani, atıyorum konuda. Acık ödev yaptım. Bazı başlıklarım var konuyla alakalı. Mesela kognitifin, neuroscience'ın ve kognitifin yeni sorgulaması gereken bir şeyi varmış gibi görüyorum. Ama mesela onun bilim dalını nasıl oturtacağını bulmakta zorluk çekiyorum. Mesela hangi tür bilgileri biliyor olmak, dünyayı nasıl algıladığımızla alakalı sorgulanması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama hiç kimse bunu bu seviyeden sorgulamıyor bir şeyde. Bilmeyi ya bilinçler açıdan nasıl anlıyoruz, nasıl biliyoruz bilmem ne ve çoğunlukla biyolojik bir zeminden sorguluyoruz. Ya da bunu alıyor literatür bilgisiyle, kütüphanecilik bilgisiyle bilginin kendi sıralaması ve kategorizasyonu ile ilgili konuşuyoruz. Halbuki ikisinin tekrar bileşkeyle ele alınması gerekiyor gibi geliyor mesela. Bir tane daha söyleyeyim bir şeyde. Sosyoloji ile kuantumun mesela birlikte tekrar sosyolojik bir verinin bunun ilk sorgusu Bülent Göksel'a e aittir. Haksızlık da etmeyeyim şeyde. E, kuantlar seviyesinde sosyolojinin tekrar kuantum bilgisiyle tekrar incelenmesi gerektiği. Psikolojinin kuantlar seviyesinde tekrar incelenmesi gerektiği gibi bileşkelere ihtiyaç var gibi görünüyor. Böyle sorunca acayip verimli çok üretken bir alt dal çıkıyor ya da alt sorular grubu çıkıyormuş. bir üst gerektiği. dal çıkıyor. Yani alt dal değil üst bir işte şemsiye bilim mi denir ona ne denir? Umbrella Science diye bir şey varmış. Geçenlerde sözlük karıştırırken oldum. Nörobilim için ben çatı bilim tabirini kullanıyordum da her alanı ilgilendirdiği için. Öyle bir tabir hakikaten varmış ama şimdi bak burada haklı bir ihtiyacı seslendiriyorsun aslında. Özellikle alanda bilgi kullanan bir gömceğim insan beni. Gömcem beni sezdim, gömcem beni. Yani <gülüyor> beni sestim, <gömceğim gülüyor> beni. Ya, sezgilerinin kuvvetine övgü dizmeye çalışacağım aslında. O da şu ki, Şimdi sen alanda cevap arayan bir adamsın ve soruların kompleks sorular. Yani aslında hepimizin hayatındaki sorular kompleks. Yani ben nasıl iyi olurum, nasıl başarılı olurum ya da falanca hastalığı nasıl çözerim soruları her zaman kompleks sorulardır. Fakat bilim dediğimiz yani bilimsel yöntem dediğimiz bir şey disiplinden bağımsızdır. Öncelikle onu bir hatırlatalım. Gerçekliğin nasıl olduğuna dair bir varsayımda bulunur. İşte bir hipotez deriz biz ona. Sonra sınar. Sınayınca doğrulandıkça o hipotezler doğru hipotez, doğru hipotez diye birikir. Daha sonra bunlar bir açıklama çerçevesinde şu teori deriz bu bugün hemen hemen her alanda adına bilim dediğimiz her alanda, temelde kullanılan metodoloji bu. Ama gerçekliğin kendisi her zaman bizim algımıza göre çok daha büyük. Dolayısıyla gerçekliği bir bütün olarak kavrayabilmemiz mümkün değil. Yapımız itibariyle, duysal, bilişsel yapımız itibariyle bu mümkün değil. Ve biz özellikle de bilimsel yöntemi insanlık olarak keşfettiğimizden beri işte 200-300 senedir gittikçe daha sofistike sorular sorup parçaları inceleyip bütünü anlamak üzere bir alışkanlık geliştirdiğimizden dolayı indirgemeci bilim diye bir şey çıktı ortaya ve onun doğal bir neticesi olarak mesela tıp içerisinde 100 tane dal o her bir dalın altında 10 tane 20 tane daha alt dal böyle bir sürü uzmanlık alanları oluştu. Çünkü gerçekliğin dokusu hakikaten karma karışık ne kadar detaya girsen o kadar fazla yeni detay çıkıyor. Bu sadece biyoloji olarak düşünme yani işte metaloloji, astronomi her yerde var bu. Neye dalsan içinde bir sürü yeni bilgi alanı çıktığı için de doğal olarak uzman yetiştirmeye ihtiyacı hissettik. Ama sonra şunu fark ettik 60'lardan sonra. Senle de muhabbetini yapmıştık zaten ben yani gece gündüz bunu anlatıyorum. İşte kaos teorisi denen şeyle şunu anladık. O kadar basit bir yerde yaşamıyoruz. En önemli sorun da parçaları anlamanın bütün anlamanı garanti etmiyor. Yani bütün her zaman parçaların toplamından daha fazla bir şey. Dolayısıyla bütüncül bakışlara ihtiyaç duyuyoruz. Gittikçe artan bir sıklıkta. Hele içinde bulunduğumuz dönemde artık her alanda insan bilişi, insan beyni, psikolojisi, işte dünya, uzay, feza, kozmoloji bunların hepsinde o kadar derine daldık ki artık gerçekliğin büyüklüğüne de vakıf olmaya başladık. Yani iş çok karışıkmış onu anlıyoruz. evrenin boyutlarını her geçen gün daha iyi fark ediyoruz, anlıyoruz diyemeyeceğim fark ediyoruz. Ve bu bize bu mıcık mıcık ölçümlerle bunun kühnüne vakıf olamayacağımızı devamlı geri dönüp bize öğretiyor. Böyle olunca şimdi eskiden hezarfenler, polimatlar dediğimiz insanlar vardı. Bunu da konuşmuştuk. Birçok bilgi alanında deneyimli, bir iki bilgi alanında derinlikli insanlar bunlar. Ve birleştirici bilgiler, teoriler, kuramlar, dünya görüşleri ortaya koyabilen büyük zihinler. Einstein de onlardan biriydi, Newton de onlardan biriydi, i̇bn Sina da, el de tarihteki örnekleri. Bugün yaşayan örnekleri de var. Mesela Elon Musk aslında bir hezarfen, bir sürü alanla uğraşıyor ve işte aslında bir girişimci olarak karşılanıyor. Steve Jobs, o öyle bir adam. Ve bunun gibi daha birçok insanla birlikte yaşıyoruz. Bu insanların zuhur etmesinin sebebi senin seslendirdiğin ihtiyaç. Gerçeklik çok büyük, sorularımız aslında çok kompleks. Yani en basit, ben günlük hayatta niye böyle yapıyorum sorusunun, ya zorlarsan astronomiye kadar giden ucu var yani, her bilgi alanına bir şekilde temas ediyor. Ama ben ta öğrenciyken okudum. Ben Shu aklı akıllı karışıklar için kılavuzunda yaptığı bir uyarı vardı. Biz uzmanlaşmaya karşı değiliz. Uzmanların genelleme yapmasına karşıyız diye bir ifadesi vardı. Çünkü uzmanlık körlük yaratır. Yani bir şey böyle çok odaklı bakarsan gerisini kaçırırsın oraları Sık fark edemezsin. bir şeydir. Ha, yani bu masada da çok karşılaştığımız bir şey. Dolayısıyla şimdi ondan çıkıp bu kadar alanı toplu değerlendirecek zihinler. Gözünü seveyim insan yiyecek bunu yani bu kadar şeyi nasıl? Benim hani ömrü düşün 50 senesini bu meraklarla geçirmiş bir adam olarak işte bir biyoloji de biraz, biraz nörobilimde bir tık daha fazla belki. Öbür alanlardan biraz derin haberdarlık düzeyinde bilgi. Kuantum fiziğidir, fiziktir, işte kaos teorisidir. Ama geri kalan konusunda total bir cahilliyim var yani. Şimdi bunların hepsini bir insanın zihninde birleştirmesi zor. Biz mesela son 40-50 senedir ne yapıyoruz bilim dünyası olarak? İşte ortada bir sorun var. Birçok disiplin bir araya girip sorunu çözmeye çalışıyor. Fakat bu sorunları şöyle ele alıyoruz. Sorunun alt parçaları var. Her parça bir disiplinin ilgi alanına giriyor. Efendim işte... Tıp fakültesinde öyledir ya bir hastalığı araştırırken kana biri bakar, dokuya biri bakar, işte bir şeye biri bakar, hormona falan. Dolayısıyla işte endokrinoloji, histoloji falan bir araya gelir onu çözmeye çalışırız. Bunun adı multidisipliner ama yine dikkat edin sorunu parçalara bölüyoruz. Parçalarını açıklayıp hepsini açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Hiç hastalığı tedavi edemiyoruz mesela bu yüzden. Multidisipliner bir araya gelme gibi gözükse de ayrık çalışan disiplinlerle alakalı. İnterdisipliner diye bir şey var. Bir konu var ortada. Hiçbir disiplini doğrudan ilgilendirmiyor. Yani hep diyor ki ben bilmem, ben o işle ilgilenmem. Ama hepsi bir araya gelip bir yerinden tutmaya, onu kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Bu da gerçekliği bozucu aslında bir yaklaşım nihayetinde. Her çalışan onu kendi anladığı şekle dönüştürüp oraya indirgemeye çalışıyor. Bir de cross disiplinler dediğimiz bir alan var. Çapraz disiplin diyebiliriz buna. Bir sorun var ortada. Sorun görünüşte bir alanın derdi, yani onun alanına giriyor. Fakat onun metodolojisi bunu çözmeye yetmediği için, atıyorum mühendislik alanından bir yöntem devşirip getiriyor buraya, onlarla beraber. Bu sorunu çözmek için başka bir şey yapıyor. Yani daha önce yapılmamış bir şey deniyor. Mesela kaos teorisi böyle ortaya çıkmış bir şey. Fakat burada da sorun şu, sorun orada otantik olarak dururken, bir bilim alanına ait olduğunu, olduğunu düşünürken biz, o diyor ki, banane banane ben bunu çözemiyorum, bu diyor spooky bir şeydir, beni ilgilendirmez. Öbür alan geldiğinde sorunu aslında transforme ediyor. Kendi alanına dahil ediyor. Dolayısıyla biz aslında bir sorunu bir alana transfer ediyoruz çözmekten öte. Onu orada formülleştiriyoruz. Özetle derdimiz şu. Zihin modellerle çalışıyor. Gerçek, karışık. Modelin anlamı zaten gerçeğin basit bir modeli. Yani bir tekrarı. Çalışır gibi gözüktüğü sürece okey işimize yarıyor ama çoğu zaman... Gerçeğin kendisiyle birebir kafa kafaya geldiğinde bizim modeller çöküyor. Çünkü gerçeklikte ölçemediğimiz bilemediğimiz bir sürü bir şey var. Şimdi senin arzuladığını zannediyorum. Yani cevabını arzuladığın sorular böyle disiplinleri aşan problemler. Büyük sorular yani. Mesela iyi olmak için ne yapmam lazım? Yani sağlık. Sağlık dediğim şey nasıl olmalı? Şimdi sağlığın biz artık tıpla ya da psikolojiyle ya da yaşam bilimleriyle sadece ilgili bir alan olmadığını fark ettik. Sağlık öyle bir şey değil. Ekolojiyle de alakalı, tarihle de alakalı, evrimsel biyolojiyle de alakalı. Sosyolojik, teknolojik, bilmem ne, işte geleneksel, inançsal bir sürü alanla doğrudan alakası var. Çünkü ruh-zihin-beden üçgeninin barış halinde olmasını kastediyoruz. Yani insana dair bütün bilgi alanlarını ilgilendiriyor. Şimdi böyle bir durumu multidisciplinar çalışsak biz ne yapacağız? Hacı'yı çağıracağız, hocayı çağıracağız, profesörü çağıracağız, bilmem neyi çağıracağız. Hadi diyeceğiz hepiniz bir ucundan tutun. Bugün olan şey olacak işte. Herkes kendince bir şey söyleyecek ama sağlık olmayacak. Yani o sadece bir takım kopuk tavsiyeler haline gelecek. Sanıyorum sen diyorsun ki öyle bir dal kuralım ki mesela işi gücü sağlık olsun. Dalın adı sağlıkoloji olsun. Ve kendi bakış açısıyla bu konuyu başka bir biçimde tarif edebilirsin. Ben bunun uğraşı içerisindeyim birkaç senedir. Mesela aslında ifai teori olarak ortaya koydun dediğinde... İfaoloji diye bir alan yaratmış olduk belki de. Fakat hala bu alanda ben bir biyolog olarak varım. Ve çoğu zaman da yalnızım akademik olarak. Ama bu alanda istifade ettiğim insanların önemli kısmı akademisyen değiller. Mesela doğa bilgisiyle uğraşan sevgili Güneş'in benim en önemli danışma kaynaklarımdan bir tanesi. Hiçbir alanda çok şükür ki uzmanlığı yok ama hayatın içerisinde, hayatın ona dediklerini dinliyor 50 senedir. Oradan süzdüğünü de bu masaya koyuyor, aktarıyor. Şimdi burada ortaya çıkan şey artık akademik bir disiplin değil. Burada bir toplaşma var, bir doğal oluşum var. Elimizde sorun olduğu besbelli olan bir şey o sorunu bozup modifiye etmeden, kendimize dönüştürmeden çözme amacıyla onunla ilgilenme, sohbet etme arzusundan çıkıyor. Şimdi mesela biraz önce bir örnek verdin. İstersen onun da ne demek istediğini biraz daha aç. Mesela... Bilişsel alanla ilgili bu kognitif alan meselesi. Şimdi kognitif psikolojide de kognitif neuroscience dediğimiz bilişsel sinir bilimi ya da bilgisayar psikoloji. Aslında bilgisayar bilimlerinin işte computational science'ın biyolojiye veya da psikolojiye girmesiyle hı. ürettiğimiz bir şey. Beyni bir işte makineye bilgisayara benzeterek. Nasıl biliyorum işte sorusunun cevabı aslında ya e, kognitifin anateması, uklanlık ediyor. Bilmenin bilirim. mekanizmaları. Evet ya, evet kultur. nasıl biliyorum. Sonra bunu nasıl biliyorum, nasıl hissediyorum bilmem ne falan gibi daha alt kırılımlarıyla da nasıl öğreniyorum falan gibi de şeyi yapıyor. Ama aslında tıbbın temelini kullanıyor gibi. Burada yapmaya çalıştım tabii sohbet ederken işte aynalamayla çıkıyor buradaki hikaye. Sanıyorum şöyle de bir ihtiyaçmış gibi görünüyor. Gittikçe altına doğru bitki saçakları gibi dağılan bilimsel anlamda profesyonelleşen dalları, biraz uzmanlık, ciddi, uzmanlık alanlarının kendisini yavaş yavaş yukarıya doğru tekrar birleştirme, hepsine birden bir şemsiye bilim oluşturmak çok iddialı şeydi. Ama biraz geriye dönük bazılarını bilinçli tercihlerle bazı uzmanlıkları ya da bazı bilimsel bakış açıları birbirlerinin içerisinde birleştirmek. Çünkü alttaki ihtiyaçta, sorgu ihtiyacında bilgi üretme, bilgiyi istifleme, kategorize etme, anlamlı ve kullanılır bağlar oluşturmada böyle bir sorgu grubuna ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Mesela antropoloji aynı biyoloji gibi pratikte muhteşem birçok şeye iyi gelebilecek ve içerisinde çalışmış bir bilim dalı ama çok yalnız. Bana sorsan sosyolojinin, psikolojinin, antropolojiyle bileşkilenmiş halinin tekrar üretip sorgulayacağı mekaniğin çok verimli olabileceğini zannediyorum tekrar. Yeni soru ve cevaplar i̇şte kalabalıştır. Bunun için şöyle var. bir şeye ihtiyaç var. Şimdi o kadar çok bilgi kalabalığı var ki sen herhangi bir disiplini bir alana getirdiğinde o alanın sorunu o disiplinin bilgisine boğuluyor. Metodolojisine boğuluyor. Onun üzerine yağıyor adeta. Şimdi ama ben bir masaya oturduğumda mesela diyelim insanla ilgili bir sorunumuz var değil mi? Abi ben mesela beş maddeli oturuyorum. İFA'nın seksi tarafı bu bütün hikayeyi, bütün evrimsel biyoloji, evrimsel psikoloji aslında beş maddeye sıkıştırma gibi bir iddiayla çıkıyorum ortaya. Ve oturduğum zaman diyelim sosyolojik gözüken bir sorunla mı ilgileniyoruz? Şimdi sosyolojinin bir sürü kuramları, yöntemleri, ölçümleri, teknikleri var değil mi? Sosyoloji bunu yer bitirir yani koskoca bilim dalı ama sen buna çok rastladın. Biz mesela masada otururken herhangi bir alanda ben ifadan bir şey söylediğim zaman, ya insanın şöyle de bir ayarı var dediğim zaman bir anda denklem bir bozuluyor. Çünkü o beş madde insanın ne olduğuna dair biyolojik, psikolojik biriktirdiğimiz bilginin en komprime, en özet hali olduğu için o bilginin hiç girmemiş olduğu bir alanda çok değiştirici bir etki yapıyor. Şimdi aynı şeyi bir sosyologdan, bir jeologdan, bir astronomdan, bir bilmem neologdan duyduğunu düşün. Hepsi 4-5 ayarla masaya gelse dese ki dünyanın fabrika ayarları, jeolojinin fabrika ayarları falan. İnşallah ismi böyle olmaz. Çok sıkıcı ama yani böyle mesela 5-6 prensipte hepimizin üzerinde konsensüs sağlayabileceği ve o alandaki bütün çalışan insanların evet bu budur diye tasdik edebileceği özetlenmiş bir nosyona dönüştürebilsek biz her uzmanlık alanını. O zaman bu nosyonlar bir masada bir anlayışa dönüşebilirler. Nosyonda anlayış demek bu arada da işte çift kelime şeysi yaptım. Yani o basitleştirmek anlamayı gerektiriyor. Sen neden ben 20 senedir düşünüp de bir televizyon programında bunu 5 maddeye düşürebildim? Yani devamlı kafan ya abi bunun basit bir açıklaması olmalı, bunun bir işte örüntüsü olmalı, ritmi olmalı diye çalışa çalışa buraya geliyorsun. Şimdi uzmanlıklar ancak böyle özetlemelere dönüşebildiği zaman bir masada, bir ortamda, bir networkte bir araya gelen insanlardan hezarfen bir zihin ortaya çıkabilir. Yani çok bilimli, çok bakışlı. Sen bunu anlatmayı önemsediğin ve anlatmada karşılaştığın gruplarda seçki yapmadığın için bunu 5 maddeye indirgemeyi, yaygınlaştırmaya çalışıştırmaya çalışıyorsun. Yani seçkidirken ben sadece bunu anlayacak özel bir seçkin grupla konuşmuyorum. Ben e, kamus anlamda karşılaştığım grupların hemen hepsini anlayabildiği seviyeye getirmek istiyorum dediğin için. Fakat fikrin kendisinin bununla alakası yok. Şimdi fikrin kendisinde çok zekice başlangıçta bir şey var. Biyolojinin temel bilimleriyle sosyolojik işleyişteki çektiğimiz problemleri bir ölçelim bakalım ne oluyor dedin. Hı hı. Şimdi ifadenin ana, ana, ana yapılanması bu. Arkadaşlar biyolojik varlığın ve evrimin standartları bunu gerektiriyor. Sen buradan boyun uzunmuş gibi davranıyorsun diye yalan söyleme pis indir kafayı falan yaptın. Aslında hani oradaki konuştuğun hikaye bu. Şimdi doğası gereği yaptığı şey bunu bir miktarda sadece sosyoloji değil psikoloji kişiyle de konuştun. Toplumsal hareketin kendisiyle de konuştun. Böyle olunca psikolojiyle de ve sosyolojiyle konuştun. Onun dili, jargonu, formunu da kullandın. Ama bunu yaparken de elindeki temel sopayı biyoloji olarak seçin. Yani biyolojik varlığın evrimsel olarak böyle bir varlık, bu varlıkla sosyolojik olarak yalancıktan olduğum bu hal, yalancı bir hal dediğin ve buradan da ne olabileceği ile alakalı ortalamalar, sonuçlar, vaatler çıkarttığında bir forma dönüştürdün. Bunun gibi şu anda hukuktan, tıptan başlayıp yani hani herhangi bir şeyde mühendisliğin birçok alanında dahil olmak üzere aynı şekilde bu, bu bir multidisipliner form değil artık yani oradaki hali. Bu bütüncül bir hal gibi geliyor. Evet pada. İşte bunu bir örnek olarak zaten göstermeye çalışıyorum. Biyososyoloji diye hani bir şey uydururken ki sordum ya biyoloji ile sosyoloji bir arada olur mu da e, bana sorsan ana sorguları açısından sonucu etkileme açısından da biyososyoloji çok spesifik soruları ortak sorabilecek. Biyolojinin kendi cebinde bildiği büyük kesesi var. Sosyolojinin de kendi cebinde artık bildiği, biriktirdiği yüksek analizleri var. Bu analizleme becerisiyle bu bilme, kadim bilme becerisinde aslında ana kadim bilgi biyolojinin içindeymiş gibi geliyor. Bu ikisinin birlikte... Aynı potada eritilip tekrar sorgulanabilirmiş gibi geliyor. Bu, bu arada yani dedim ARGE yani hani ben bunu Tabi tabi zihin spolojisi. ama bak şöyle bir şey söyleyeyim mesela, ya, Evet. Zihinsel egzersiz ARGE bile tabii, yanlış Biyopolitika kalıyor. diye bir bilim alanı bile var. Yani sosyobiyoloji var. Var işte antropoloji ile nöroantropoloji falan var yani böyle alanlar mevcut. Ama bu alanların hepsinde çok önemli bir eksik var. Biz bu alanların ismini koyuyoruz ama altında ne olduğuna çoğu zaman bakmıyoruz. Nöro pazarlama bile buna dahil. Şimdi nöro pazarlama işin ucunda para olduğu için çalışıyor. Yani çok araştırma yapılan bir alan. Bilimin esas gücü nereden geliyor abi? Doğru soruyu sorup onu doğru metotlarla araştırmasında, değil mi? Bir de bu soruyu sorup cevabını aldıktan sonra bir de onu yorumlayacaksın. Onu bir bilgiye, anlayışa, nosyona, bir bağlama dönüştüreceksin ya. Bu ikinci kısım mevzul miktarda var. Şimdi sosyologlar, biyologlar ya da psikologlar, bilmenologlar bir araya geliyorlar bilgilerini birleştirip bir takım yorumlar yapıyorlar. Ama sofistike, bilimsel metot üretme konusunda zayıfız. Çünkü herkes kendi alanında duruyor. Diğer alanın sorusuna kendi metodolojisini nasıl uygulayacağını çok kestiremiyor. O biriktirdiği veriyi alıyor, bu biriktirdiği veriyi alıyor. Bir masaya koyuyor, beraber yorumluyorlar. Bu harika, zihin açıcı bir sürü hipotez üretiliyor. Ama esas senin aradığın soruların cevabı hiç yapılmamış ya hiç sorulmamış sorulara hiç uygulanmamış metotları kullanmaya başladığımızda ortaya çıkacak. Ben bunun tadını akademik kariyerimde biraz aldım. Mühendisleri orayı burayı gezdim. Beyin dalgalarıyla bilmem neyle ilgili onların kullandığı tekniklerin işe yarayacağına dair birkaç makale okumuştum. Benim bulunduğum yerde öyle bir kültürü yoktu ama ben zorlaya zorlaya onları buraya getirdim. Bir tane mesela kıyı tırıktan deneme amaçlı yaptığım bir şey sonra fizyolojik bilimlerden ödül falan verdi. Yani olaylar bu çok güzel olmuş. Ben ne oluyor falan dedim. Çünkü başka bir alanın verisini alıyorsun, bu alanda hiç sorulmamış bir soruya yöntem olarak kullanıyorsun. Kimsenin umurunda değildi mesela beyin dalgalarında o bilmem ne öyle mi sorusu. Ama benim ilgimi çekti, niye öbür tarafla uğraşıyorum, buradaki standart teknik bana yetmiyor, zaten sorum benim daha büyük, bilmem ne ilacın etkisini merak etmiyorum ben. Bu sistem nasıl çalışıyor esas derdim o. Ve bu merakla o yöntem birleştiği zaman aslında yeni bir alan açıyorsun. Ha nobellik bir şey mi yaptım? Hayır. Ama bu tadını aldım dediğim şey senin aradığın şey. Burada en büyük engel ise hala standart bölümler, ana bilim dalları, yan bilim dalları, koridorlar, işte danışmalarla bilmem ne çalışan üniversite yapısıdır. Üniversite yapısı artık bilgiyi şekillendiriyor çünkü orası bir bilgi bürokrasisi sistemi. Yani falanca giren X bilgisi kapıda danışmadan geçtikten sonra şu koridora yönlendiriyor. Artık onun konusu, öbürünün konusu değil. Öbürü değil ki bu benim işim değil, oraya gitti. Halbuki gerçeklikle ilgili soru soruyorsan, hele hele insanla ilgili soru soruyorsan, insan bilimlerini ayırmıyorum çünkü gerçekliği algılayıp oluşturan da insan. O yüzden insan konusu daha büyük bir konu. Her türlü bilgi alanı, hatta bilim bunun sadece bir bölümünü oluşturur iddiam da bu. Binlerce yıldır topladığımız kadim bilgiyi de buraya koyabilecek bir cesaret lazım. Kolay bir iş değil. Paradigmalar, bakış açıları böyle hafta sonu değişmez, olmaz öyle bir şey. Ama bizim mesela, ya çok inandığım bir şey var. Senin bir akademisyen olmadığın halde meslek olarak ama bilgiyle uğraşan bir insan olarak bu soruyu böyle hani yana yakılan masaya getirmen, bunun üzerine ARGE yapmaya mecbur hissetmen kendini, bir cevap araman, zamanın geldiğini gösteriyor. Evet, yani böyle zaman. Çünkü yani sahadaki uygulamalarında girişimci adını verdiğin adamın üretmeyle alakalı planladığı, heves ettiği proje kalıplarına baktığında aslında sorduğu sorunun bilimsel anlamda düzgün gelen bir izlekin üzerinden gitmesi gerektiğini düşünüyorsun. O yöntemi kullanması. Kullanması yerine. çünkü buraya kadar geliyor. Mesela sahada eczacılıkla alakalı bak pratik örnek vereyim eczacılıkla ilgili yepyeni market oluşmak üzere. Şimdi bundan önce eczacılıkla alakalı oluşmuş market... E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında herkes çok acı çekiyorken, sakatlık, acı, hastalık yüksek orandayken drugstore ya da Drogeri mark diye Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük karşılığı aynı zamanda Avrupa'ya yaygın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane gelişmiş bir yapı market Sağlık malzemesi de satmaya çalışmış. Bak gelişmedeki metot bu. Sonra ayrışıyor şu eczane diye bir şeye dönüyor. Şimdi eczane ile alakalı yeni, girişimci formunda yeni market formu oluşacakmış gibi görünüyor. Daha fazlasını isteyen adamla ilgili. Şimdi bu daha fazlası. Suplementler, destekler onlar bunlar. Destekler, bunları... dik duruş aparatları işte ne bileyim bileği ile alakalı bilmem neyi geliştirme. Yetilerini... Sağlık ve... ürünleri genel olarak. Evet <gülüyor> sağlık ürünleri ama şey sağlığı ürünleri değil. Hasta olduğundaki sağlık, sağlığını giderme ürünlere değil, daha fazlasını bedensel ve zihinsel anlamda daha fazlasını talep eden, yaşam kalitesini yükseltme ile alakalı çabası olan insanın sağlık ürünlerine doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Açık beyin zip gibi diyorsun ya. Yani. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel doğru. Şimdi bu paketin içerisinde örnek olsun diye soruyorum. Bu sorunun kendisi daha bak aşağıdan talep var konuyla alakalı daha sosyolojik anlamda psikolojik anlamda biyolojik anlamda geriye dönüp düzgün çalışılabilir sorusu yok. Abi işte anlatabiliyor bir, muyum demek istediğim. Çok iyi anlatıyorsun. Zaten mesela bizim derdimiz de neydi o zipi yaparken sağlık dediği şey hastalık olunca aklımıza geliyor ya. Yani imkansız bir şey deniyoruz şu an. O kültürü değiştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklıyken ilgilenmen gereken bir konudan basıyor. Yani sağlık <gülüyor> sağlıklıyken Üzerinde düşünebileceğimiz bir şey. Hasta olduğun zaman uğraştığın konuda da hastalık zaten. Orada zaten sağlık gitmiş. Yani sağlıkla daha sonra ilgilenebiliriz inşallah sağlığımızı kazanınca. Şimdi bu bir bakış açısı değişikliği. Bu çok güzel aslında deminden beri anlatmaya çalıştığım şey bu hastalık kelimesi özetliyormuş. Hastalık dediğin o normalden sapma hali niye bizim konumuz? Onun için bir bilimimiz olduğundan dolayı. Tıp diye bir bilimimiz var ya tıp diye bir uygulamamız. Sadece hastalıkla ilgilenmeyi tercih ettiği için hastalık bizim ana konumuz. Dolayısıyla bütün dikkatimiz, bütün Ve masrafımız... konumuz hası. değil. Hiç değil. Evet. Ya bak kan tahlilinde, onu şimdi anlattıkça da örneklerini gördükçe benim kan tahlillerim e nabıza düştükçe orada görüyorum mesela. Kırmızıya boyadıkları ya da koyu renk yazdıkları hep anormal değerler. Normal değerlerim kesinlikle önemsiz. Kimse ilgilenmiyor onlarla. Doktor onlara bakmıyor. Yani zaten standart dışı değerler avcılığı yapılıyor orada. İşte bu hastalık denen şeyi bizim ana odağımız haline getirdiğinde sağlıklı adamı da hasta eden bir sisteme dönüşüyor. Çünkü bu kadar enerjiyi buraya veriyorsan o hizmetten faydalanmak isteyen adamın hasta olması lazım. Bir şekilde hastalıkla kendini tanımlaması lazım. Sağlıklı insanın sağlık denen hali eğer gerçekten bizim için problem olacaksa ki bu bir aydınlanmayı gerektiriyor gerçekten, bu sağlık bonus bir şey ve böyle kalacağı garanti değil ki etrafına bakarsan çok yakında gideceği garanti. Dolayısıyla bununla ilgili şimdi bir şey yapmam lazım kafası başka bir bakış açısını, başka bir bilimi gerektiriyor. Mesela bu bilimde de... Başka kan... bir sorgu ve düşünce yöntemi etkisiniz. Tabii kantarlı çalışmıyor mesela bak burada. Çünkü kantarlı yaptığında mesela check-up yaptığında her şeyin normal göre göre, paranızı aldık işiniz bitti. Ama o ki o değerlere bakarak bana ya o değerlere ve diğer birçok şeye daha iyi nasıl olacağımı söyleyecek bir bilim lazım bana. İşte İfanın niyeti buydu. Yani hatta şimdi işte ima var ya çalıştığım ne zaman bitiyor deyip duruyorsun. İma da manevi alanımızın sağlığını daha iyi yapmakla alakalı bir çaba. Ben yeni dönemin böyle bilimlere gebe olduğunu düşünüyorum ama benim de aklıma adı gelmiyor yemin ediyorum. Yani bir şey, bir şey olacak e, bu kafadan ama. Kafadan şunu iddia edebilirim. Bunu biz 30 yıldır söylüyoruz ama yeni hayata geçiyor. İnsan denilen şey bedeninden Müteşekkil değil. Duyguları ve e, zihni var. Zihni, duyguları ve bedeniyle bir bütün. Bu yüzden psikoloji tüm bilim dallarıyla kimyasal olarak birleşecek. İddia ederek söylüyorum. Zaten yani. şunu söyleyeyim. Nöro çatı bilim derken ben psikolojide öğretimiyası olduğum dönemde fark ettim ki aslında ben psikolojiden bahsediyorum. Yani nöro psikolojiden bahsediyorum. Yani psikoloji de tek başına biraz çıplaktı yani. Nörosuz olduğunda çok böyle temelsiz gibiydi. Şimdi aslında nöro psikoloji esas çatı bilim olanı. Biz bu öğrendiklerimizi, biyoloji dair öğrendiklerimizi onunla konuşmaya başladığımızda bak ne muhabbetler geçiyor aramızda. Biz dört senedir senle bunları konuşuyoruz mesela. Yani çok münit de bir alan, güzel de bir alan. Ee, sevindirici de gelişmeler var yani Türkiye'de bazı sağlık kuruluşları geliyorlar bize. Diyorlar ki ya bu konuyu biz bir şey yapalım yani bir, bir bünyemizi alalım. Diyorum ki hastane batar çünkü hasta lazım ya diyor bırak batsın çünkü. Çıkıyor da büyük üçüncü şey. orta ihtiyaç var. Evet. E, söylüyorum. Sigortacıları da alacaksınız yanına. Şaka yapmıyor <gülüyor> doğru, doğru doğru. Teknik olarak doğru. sigortacıları da yanına alırsan çözülür. Sigortacılar çözer o işi bu arada. Çok eminim. Kesin. Aynen. Çünkü <gülüyor> onların paralarını korumuş olacağız. Evet. Aynen öyle. Çünkü onların paralarını korumadan öteki taraflar hareket edemiyor. Evet. Sigortacılar duyurulur. Bak burada güzel teori var. <gülüyor> güzel güzel bir fırsatı var. İkinci branşta bu da çok tuhaf geliyor bana. Değişik geliyor. Dünyada da örneklerini görüyorum. Tarih. Hı <gülüyor> hı mesela tahmin ediyorum şöyle bir değişim oldu. Bu, bu, bu enteresan geliyor. Kayıtlı tarihteki resmi değiştirilemez kayıtlı tarih içerisindeki bilgi sayısı ilk defa çok yükseldi. Şimdi daha evvelki kayıtlı dediğimiz... Yaşadığımızın tarih, kaydedilmesinden bahsediyoruz. Kaydedilmesinden ve değiştirilemez kayıttan bahsediyorum. Yani hani şimdi onun öncesindeki tüm tarih herkes aynı hikayeyi alıyor. Evriltiyi bir daha kullanıyor. Evriltiyi bir daha kullanıyor. Basılı fotoğraflardan Turoçki'yi bile silebiliyordun Silebiliyorsun mesela. Silebiliyorsun falan. Yani hani orada. Ama son Hadi 150 yıl diyeyim son 100 yıl 150 yılın içerisindeki biriktirdiğimiz bilgi kayıtlı bilgi değiştirilemez bilgi. Bak harika bir aşk filmi var aklımda dediğimde burada iyi bir sinema tarihi bilgisi olan bir adam o film çekildi böylesi çekildi böylesi çekildi böylesi çekildi diye. Ne anlatırsam anlatayım çekilmiş örneğini verebilir. Hikayeler tükettik. Tükettik. <gülüyor> sanıyorum bundan kaynaklı. Buna tam emin değilim. Hikayeleri tükettik mi? O başka bir soru. Stantre'ye bakarsak tüketmemişiz gibi görünüyor. <gülüyor> Şeyde, yeni bir fırsat var gibi görünüyor o tarafta. Fakat burada yani işin esprisi tarihin psikoloji gibi bu kadar popülerleşmesi ve birçok bilimle içeçeleşmesi, yan yanalaşması hani ben gerekçesinde bu olabileceğini düşündüm. Yani kendi tarihsel sürecimizdeki kayıtlı bilginin bir, bizim tarafımızdan e biz aynı şeyi mi tekrar ediyoruz sorgusunun dışına çıkabilmek için örnek, örnek oluşturması açısından ilginç geliyor galiba diye hani bir şeyim var çünkü şey enteresan yani tarih gerçekten zihinsel anlamda birçok bilimle birleşir durumda bizde de bilim tarihi var mesela çok öğretici Aha, yani... yani dün işte bugün ezbere kabul ettiğin birçok şeyin eskiden ezbere kabul edilen şeylerin yerine nasıl geldiğini öğrendiğinde bugünkü ezberlerini sorguluyorsun adam yani işte... E, Bravo aynı şeyi söyleyecektim. Ha, yani Mikrop Ülser'e şey... sebep olur demiş neredeyse mesleğinden olacak. Mikrobu içmiş Ülser olduğunu göstermiş. Aa demişler demek ki mikrop yapıyormuş falan. Şimdi aslında o mikrobu Ülser'e yapmadı hatta bazen Ülser'den koruduğunu söylüyor. Şimdi diyorlar saçmalama falan diye. Yarın bugün o da gösterilecek hatta gösterildi. Yani bu döngüleri aslında büyük döngüleri anlayabilmemizde tarihsel anlatı da hakikaten çok önemli. Zira bunun en zaten hani mütekamül versiyonu ne? Evrimsel tarihi anlamadan hiçbir şey anlamıyorsun ya, ya, o da bir tarih aslında. Biraz daha anekdodal, o devamlı gelişen bir tarih yani, her gün her gün gelişiyor. E, ya muhtemelen işte gerçek bilgi bütün bilim uzmanlık alanlarının sınırları dışında bir yerde. Onun dışında gezebilme özgürlüğü olan kişi ya da şebekelerin erebileceği çok şey var yani, yeni yakalayabileceği çok fırsat var. Biz valla sen de ben de senelerdir böyle şebekeler kovalıyoruz aslında yani tamam kafamız belli bir şeye yetiyor ama onun dışındaki bu tanışıklık ve nasıl diyelim çeşitlilik etrafımızdaki her şeye biraz başka bakmamızı sağlıyor. Mesela ben seninle yaptığım sadece senin hani karşımda olduğun için söylüyorum. Hiç akademik alanda olmayan bir adamdan ben bu kadar biyolojiye dair aydınlanma duyacağımı zannem, zannetmezdim. Sen bunu onun için söylemiyorsun, oradan konuşmuyorsun ama ben benim bilgi alanımda senin gibi yeni bir mecrayla karşılaştığımda işte o kenar etkisi var ya orada üretiyor. Yeni ağ toplumunda bunu kolaylaştıracak bir şeyler yapmamız lazım. Mustafa esas arge burası. Neyin adının ne olacağını boşver, sistem karar versin de biz insanları daha çok nasıl buluştururuz, nasıl karıştırırız Nasıl etkin bilgi tabanlı iletişim yaptırız? Bunu çözmemiz lazım. Yanlış anlamalar diye bir konuyla alakalı çalışıyordum da bu soru oradan başladı. Hadi sonlandırmayı da böyle yapayım. Ee, çok fazla zaman kaybediyoruz yanlış anlamalarda. Evet. Bu yanlış anlamaların nasıl oluştuğuna baktığımda düşünürken kullandığımız bilginin istifi, bilginin soru, sorgulanması biçimiyle alakalı büyük sorun gruplarıyla karşılaşıyorum. Ben de onu tekrar rekoordine etmek, yukarıdan musluğu bağlasak buradaki durumu düzeltir miyiz gibi bir beyin cimnastiği yapmak için sordum aslında. Kalıplarla düşünme sorunu aslında bunu bir gün konuşalım. Yani ne kadar ağır konuyla uğraşı olursan ol, düşünce kalıbın her şeyi belirliyor yani. Evet. O kalıbın dışına çıkamadan yeni bir şey görebilmen söz konusu değil. Öğrenmekle alakalı değil, kafayı değiştirmekle ilgili. E i̇şte değiştirdiğimiz şeyin, kafayı değiştirmekle ilgili de değiştirdiğimiz şey bilgi mi? Yöntem bilgisi mi? Düşünme yöntemi mi? O zaman düşünme yöntemi ne? <gülüyor> gibi sorum kalıbı duruyor hiç. daha sonra düşünme yöntemini. Yok düşünme <gülüyor> yöntemiyle konuşmuştuk abi. Konuşalım biraz Konuşmadık biraz. düşünme yöntemini. Ee, şeyde, daha. Sadece ben seni ortalama 6 ayda bir düşünme yöntemiyle ilgili bir şey oltalıyorum. <gülüyor> Sen de her sefer de He, yapıp geri atıyorsun bana. <gülüyor> Yok tamam konuşacağız. Bak milletin önünde söz verdik yemin ediyorum. Daha ne <gülüyor> Teşekkür <Konuşacağız>. ederim. <gülüyor>